Masal sen video mu çekiyorsun? Evet. Merhaba. Gerçekten mi? Evet. Sen ne yaptın? Evet. E, süpersin Masal. E bir kere konumuz ne? Ne yapıyorsun? Bir kereyi tanışıyorum. Bebeklerini mi tanıştırıyorsun? Kimleri tanıştırdın? Bunu da tanıştırdın mı? Bu kim? Bu. Bu. Süpermen. <Gülüyor> bu Süpermen. Masal'ın Süpermen'i. Başka hangi bebeğini tanıştırdın? Bak burada kim var? Kim bu? Masal'ın Koç'e önce Ayı'nın maşası. Hmm. Aferin sana ya. Ee, ben hazırlıksız geldim şimdi. Ne yapacağız? Ne yapalım? Ay ne yapalım Tamam hadi bebeklerle oyna. Peki Masalcım bebeklerle şarkı söylemeye ne dersin? İyi. Ha? Ben ben Bu nedir? Bu nilikor. Nilikor? Nilikor? nilikor. Ben minikor. Unikor. Öyle mi? Hmm. Masal'dan öğreniyoruz o oyuncakları isimleri. Evet. Evet. Hı hı fış fış kayıtsın söylesek bu defa hı, olur mu? Hadi gel benim yanıma şöyle gel gel böyle madem kamerayı ayarlamışsın Boş olmasın gel video çekeceğiz sen ayağa kalkabilirsin bence Hadi bir iki üç Fış fış kayıtsın kayıtsın kayıtsın kayıtsın tekrar yerine koyalım. O zaman ne yapalım biliyor musun? Şimdi bu deneme çekimimiz ya. Bakalım bakalım videomuz olmuş mu? Hadi hoşça kalın yapalım. Daha sonra biz bunu bir bakalım olmuş mu? İzleyelim beraber. Sana bu video için 10 üzerinden puan değerlendirmesi yapacağım. Tamam bu değil mi? Tabii ki. <gülüyor> o zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone unutmayın. Bay bye, bye.